Arkadaşlar Merhaba, İddaa Tahmini Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için altı tane maç analizi yapacağım arkadaşlar, canlı canlı ya, olabilecek ee, sonuçları söyleyeceğim sizlere, canlı canlı bir analiz yapacağız. Bir de 5.08 oranlı bir kuponumuz var, yüksek oran. Tabii ki şans. Faktörü çok önemli. Aklınıza yatarsa oynayın, değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa değerlendirmeyin. E, MBS 3'e takıldığı için arkadaşlar maçlarımız e, maalesef 3 maçtan oluşuyor. Biraz riskli. Zor ama imkansız değil. Yani e, güzel bir kupon. Aklıma yatan bir kupon. Şimdi analiz maçlarımıza geçelim hemen arkadaşlar. Vakit kaybetmeden dikkatli izlerseniz arkadaşlar güzel sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum. İlk maçımız Yunanistan Süper Liginden arkadaşlar. Ofi-Grid-Asteras maçı. Açılış oranı bir bakalım açılış oranına. 1.95 2.72 80. Şurada görüyorsunuz 1.95 2.72 80. Hemen Excel'imize bağlanalım. 1.95 2.72.80. Arkadaşlar maçımız karşılıklı gol var. Bakın, ee, bu maçta olabilecek tahminleri söylüyorum size. Maçımız karşılıklı gol var. %100 gösteriyor. Ama tabii ki hiçbir tahminin garantisi yok. %100 diye bir şey yok. Maç birden bir bitme olasılığı var. Şöyle göstereyim ben. Yüksek orandan arkadaşlar karşılıklı gol var. Yüksek orandan. 1.70'den. Ama ben ııı e şeye kaçmak istiyorum, garantiye kaçmak istiyorum diyorsanız, bu maçın 1.5 üstünü alabilirsiniz. 1.25 oranda. Ama 1.70 oran daha cazip geliyorsa, 1.70 oranı değerlendirebilirsiniz. Bir de kapanış oranını bir şey alalım, kontrollerini sağlayalım. 1.85, 2.70, 3.10. 1.85, 2.70, 10. 1.85 2.70 3.10 Değerler hemen değişiyor. Evet. Yine karşılıklı gol var arkadaşlar. Şu an kapanış oranı bu şekilde. Tabii ki karşılıklı gol var. Ee, oynamak isteyenler karşılıklı gol varını alabilir bu maçın. Şöyle geçmiş maçlarına bakalım. Kontrol edelim. Evet karşılıklı gol var. Oluyor. Ve zaten birbirine yakın iki tane rakip ama garanti olsun istiyorsanız bu maçın bir buçuk üstünü alabilirsiniz hemen ikinci maçımıza geçelim Avusturya Bundesliga'dan saat 20.30'da başlayacak Graz hardback maçı şöyle bu ee, oranları Spor alıyorum arkadaşlar Az arkadaşlar soruyor sitadını adını Sporix sayfası. 1.4364 Hemen Excel'imizi kontrol edelim. 1.4364 Buradaki değerler değişiyor. Dikkatli takip ederseniz güzel şeyler yakalayacağınızı umuyorum. Yine karşılıklı gol var arkadaşlar. %100 Excel'imizin bize sunmuş olduğu 7 tane maç oynanmış. Sağlanan 7. 2 maçımız 2'den 2 bitmiş. 3 maçımız 1'den 1 bitmiş. 1 maçımız 1'den 2 bitmiş. Ve 1 maçımız 2'den 0 bitmiş. Yani karşılıklı gol var. Daha ağır basıyor. Ve üst. %71.43 oranla ıı, üstü gösteriyor bize. Bu maçın. Tabi biz karşılıklı gol varını aldık. Şöyle geçmiş maçlarına bir bakalım, kontrol edelim. Evet, genelde karşılıklı gol var bitmiş arkadaşlar ve maç üste gidecek. Tabii ki sadece bununla yetmiyor arkadaşlar. Birkaç tane elemesi var bunun. Burada açılan oranlar maçın üste gideceğini gösteriyor bize. Şuradaki oranlar çok önemli arkadaşlar. Bir de ilk yarı maç sonucu. Evet. Maç, maç, maçımız Maçmış diyorum. Maçımız karşılıklı gol var. dileyen üstünü alabilir bu maçın. Ama karşılıklı gol var. Benim tercihim. Yani Excel'den çıkarmış olduğum tercih. Karşılıklı gol var. Daha ağır basıyor. Hani maç birbiri de takılırsa. E, Üzü arkadaşlar. veren arkadaşlar üzülmesin diye karşılıklı gol varını aldım. Oranı da biraz daha yüksek bir 50 oran. Üçüncü maçımız arkadaşlar, Piramit El Ahli maçı saat 20:30'da başlayacak. Maç şöyle 375, 275, 165. 75 sanırım bunu vermeyecek. Biz Nesine'den aldık. Evet. Nesine'den aldık arkadaşlar. Nesine'nin oranı 3.52 81 70. 3.52 81 70. Maçımız yine karşılıklı gol var ve üst Maç 2-3 gol aralığında kalacak arkadaşlar. Maç 0'dan 2 bitebilir. Yani ilk yarıma sonucu oynayan arkadaşlar için 0'dan 2 tercihini öneriyorum. Tabi biz bu maçın diğer elemesine geçtik. Maç 2-3 gol aralığında kalacağı yönünde kanaatine vardım. Ve 2-3 gol tercihini aldım ben. Tabi sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Şöyle geçmiş maçlarına bakalım. Evet 2-3 gol aralığında 2-3 gol arkadaşlar. En mantıklı tercih. Tabi 2 Dilyen yani 1.5 üstünü da alabilir bu maçın. Yani 2 gol çıkacağını umuyorum. Ama en mantıklı, en ideal tercihimiz 2-3 gol arkadaşlar. 1.65 orandan. Değerlendirebilirsiniz bu da Dördüncü maçımız İngiltere ikinci liginden Exeter City ve maçı. 170-313-10. Bu oranlar değişmedi. 170-313-10 arkadaşlar. Yine karşılıklı gol var arkadaşlar %90 gösteriyor. Bu maçın %90 e, karşılıklı gol varla sonuçlanacağını söylüyor bize. Tabii ki kaçan penaltılar, kırmızı kartlar, yanlış kararlar çıkmazsa yani maçı etkileyen faktörler olmazsa maçın karşılıklı gol varla biteceğini söylüyor bize Excel. Karşılıklı gol var. Evet ve maç üste gidecek arkadaşlar. 1.45 orandan karşılıklı gol var denenir. Yani ekstra steam orakamba maçı karşılıklı gol varını ben aldım. Ve dileyen üstü alır. Bu maçın üstünü alır. Daha yüksek oran kovalayanlar için 1 ve 1.5 üstünü alabilir arkadaşlar bu maçın. 1 ve 1.5 üst 1.90 orandan alabilirsiniz mesela bu maçı. İşte videoyu e, dikkatli izlemenin avantajları budur arkadaşlar. Dikkatli izlersek hem ilk yarı maç sonucundan sonuç çıkarabiliriz. Hem diğer e, alternatif seçimleri e, bulabiliriz. O şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Beşinci maçımız. Sheltonham-Oldham maçı. Yine İngiltere ikinci liginden saat 22'de başlayacak maç 172 9530 1290 Evet bir 72 9330 72 9330 mi Evet maçımız üst ve karşılıklı gol var tabi bu maçın 2'den bir bitme ihtimali de var Bunlar olasılıktır arkadaşlar bu maçın 2'den 1 bitme ihtimali var. Karşılıklı gol var ve üst. Şimdi 2.95'i vuralım. Yine değerler değişecek. Evet. Yine karşılıklı gol var ve üst arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani en ufak bir e, oran sapmasında bile e, şeyler değişebiliyor. Tercihler değişebiliyor. Bu yüzden e, dikkat etmek lazım. Şimdi bu maçın karşılıklı gol var ve üstünü alabilirsiniz. Bizim tercihimiz üst. 1.65 orandan üstü değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir tekrar bakalım. Evet maç karşılıklı gol var ve üstü gösteriyor. Bu maçın üstünü alabilirsiniz arkadaşlar. Ve son maçımız. Skontorpe Port -Vale maçı yine saat 22'de başlayacak. Maç 2.30-2.60-2.40 2.30-2.60-2.40 Şu an Excel'de Excel hesaplamasını yapıyor. Evet hesaplaması çok kolay arkadaşlar. Bu Excel formüllü. Maç 2'den 2 bitebilir arkadaşlar. Excel'imiz öyle diyor. 2'den 2 oranı bir bakalım. 3.75 arkadaşlar. Tabi biz ilk yarım maç sonucu vermediğimiz için biz bu maçın 2-3 gol aralığında kalacağını düşünerekten 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyoruz biz bu maçın. Ee, Dillian üstünü de alabilir 1.90 orandan. Yani risklidir. Yani maç 2-0'da takılırsa üzülmeyin diye 2-3 golünü verdik. Ama üstünü de alabilirsiniz bu maçın. 1.90 orandan değerlendirebilirsiniz. Ve garanti olsun diye ben 1.5 üstünü alayım diyorsanız 1.30 oranı değerlendirebilirsiniz. Bülten'den seçebildiğimiz maçlar bunlar. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bir Tahmindir. Şöyle tekrar göstereyim ben. 2-3 gol aralığında kalacağını söylüyor Excel bize. Maç 2'den 2 bitebilir. Maç üst ve karşılıklı gol var. Tabi tercih sizin. Ben 2-3 gol aralığını öneriyorum. Tabi sizin de aklınıza yatıyorsa kuponumuzu verelim arkadaşlar. Piramit, El Ahli maçına 2-3 gol. Zwolle, Herakles maçına karşılıklı gol var. Veskontorpe, Portvale maçı. 2.5 üst. Yani biz, benim tercihim bu yönde. Sizin aklınıza yatmıyorsa hiçbir şekilde değerlendirmeyin. Kale almayın. Şimdiden hepinize bol şans, bol kazançlar.